Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Astrolojiyi merak eden ve öğrenmek isteyenler için basit ve kolay bir şekilde anlamanıza yardımcı olacak bilgiler vermek üzere bu kanalı oluşturdum. Bu vesileyle vereceğim bilgilerin öğrenme sürecinizde sizlere ve bütüne en üst faydayla ulaşmasını temenni ediyorum. Astrolojiyi öğrenmek öncelikli olarak onu çok iyi anlamaktan geçiyor ve kökenini iyi bilmek gerekiyor. Bu yüzden... İlk videomda astroloji nedir? Astroloji öğrenmek ne işimize yarar? Bunlar hakkında bilgiler vereceğim. Çok eskiden beridir var olan astrolojinin günümüze kadar hangi süreçlerden geçerek bu noktaya geldiği hakkında da bilgiler veriyor olacağım. Hadi gelin şimdi başlayalım ve astrolojiye giriş yapalım. Astroloji, gökyüzündeki anın bir olay ya da kişinin kadersel akışının sembol diliyle okunmasıdır. Astrolojiyi öğrenmek hayatımızda deneme yanılma yoluyla öğreneceğimiz şeyler konusunda zamanı iyi kullanmamızı sağlar. Bazı şeyleri tecrübe etmeden de aslında atacağımız adımları seçebiliriz. Kendimizi ve etrafımızı iyi anlamamızı, potansiyelimizi fark etmemizi, neler yapıp yapamayacağımızı anlamamıza yardımcı olur. Hayatımızda tekrar eden ve bir türlü çözüm getiremediğimiz, risk almamız ya da almamamız gereken durumları daha kolay öngörebiliriz. Sahip olduğumuz potansiyelimizle değiştirebileceğimiz yönlerimizi, ya da gezegenlerin bize verdiği negatif ve olumsuz enerjileri nasıl pozitife çevirebileceğimizi daha rahat anlamamızı sağlar. Ruh olarak hayat yolumuz nedir, kaderimiz nedir, biz neden buradayız gibi merak ettiğimiz sorulara cevap bulabiliriz. Ve astroloji ile bütün bunları öğrenirken hayatımızdaki olasılıkları görebildiğimizde geriye bir tek bunları uygulamak kalır. Astrolojinin çıkış amacı aslında insanlara yol göstermekten çok doğadaki değişimleri gözlemleyerek ekinlerin ekim zamanlarını ayarlayabilmekmiş. Ayrıca hayvanların çok fazla yavrulamasını takip etmek, doğa olayları konusunda gökyüzünden maksimum faydayı sağlayabilmek içinmiş. Ve astroloji ile zamanı takip eden eski gökbilimciler, bundan dolayı gökyüzünü izleyerek, gök cisimlerini takip etmeye başlamışlar. Ve sadece doğa ve dünyadaki olaylar değil, belli gökyüzü olaylarının biz insanların hayatında da çok etken olduğunu fark etmişler. Astrolojinin kökenine baktığımızda, insanoğlunun varlığından beri bilinen kayıtlarında tüm kültürlerin yıldızlarla ilgili olarak araştırma yapmış olduğunu görmekteyiz. Her dönemin kendine has astrolojik araştırmaları olmuş ve Batı astrolojisinin kökenleri İsa'dan önce birkaç bin yıl öncesine kadar dayanmakta. İlk astrolojiye dair kayıtlar ve horoskop örnekleri Sümerlilere ve Babililere dayanıyor. Eski dönemlerde milattan önce 15000 yıllarına dayanan mağaralarda birçok tapınakta ay fazlarını kazındığını görmekteyiz. En eski astrolojik döküman milattan önce 1800 ile 1500 tarihleri arasındadır. Milattan önce 190'da Hiperkut ilk yıldız kataloğunu derlemiş ve ekinoksların kaymasını açıklamıştır. İlk astroloji okulu o dönemlerde Babil'li rahip Berusus tarafından Kos Adası'nda kurulmuş ve astrolojinin batıya yayılmasında önemli bir basamak olmuştur. Arap ve Osmanlı saraylarına baktığımızda daima müneccimler grubu barındırdıklarını görüyoruz. O zaman astrologlarına müneccim denirmiş ve bu kişiler çok saygı gören belli statüde tutulan kişilermiş. Savaş zamanları horoskoplara bakılarak belirlenir, doğan erkek çocukları arasından kimin başa geçeceği ise doğum haritalarındaki gezegen yerleşimlerine bakılarak belirlenirmiş. Haremdeki saray hatunlarının kendi oğullarının başa geçmesini istemesinden dolayı müneccimlere hediyeler vermeye başlamışlar ve böylelikle müneccimlere olan güven kalmamış, saraydan kovulmuşlar. İlk astrologların kim olduğu bilinmemekte. Fakat buldukları bilgileri ilk kaydedenler Kaldeliler olmuştur. Tarih boyunca Roma İmparatorluğundan Büyük İskender'e İngiltere'deki Tudor Hanedanından Bohemyalı Frederik'e kadar kral ve kraliçelerin saray astrologları bulunmaktaymış. Hatta papalar, kardinaller bile astrologlara bir dönem danışmışlar. O dönemlerde astroloji üniversitelerde ders olarak okutulmuş ve astrologlar saygıdeğer bir bilim adamı kabul edilmiş. Astrolojinin gözden düşmeye başlaması ise 16. yüzyıllarda evrenin merkezinin dünya değil güneş olduğu tartışmasıyla ortaya çıkmaya başlamış. Galileo'nun teleskobu icat etmesiyle astronomi moda olmuş, astroloji reddedilmiştir. Günümüze baktığımızda astroloji tekrar eski saygınlığını kazanmaya başlamıştır. Gökyüzünün hayatımız üzerindeki etkisi birçok kişi tarafından fark edilmiş ve astroloji ilmini öğrenmek ayrı bir öncelik olmuştur. Tabii ki astrolojiye katkısı olmuş ve bizlere kadim bilgileriyle yol göstermiş tarihteki astrologları unutmamak gerekir.